Bütün Deniz, buyur, buyur, buyur. E, otogaz otogaz herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugün yine bir çekidemiri Gökhan Yıkılkan'ın arabasına çekidemiri taktık. Bu soğuk havada kış gününde ne çekidemiri kardeşim demedik. <gülüyor> taktık. <gülüyor> Eksi 3 derecede çekidemiri nasıl takılır e, onu gördük. Donuyoruz. Hava çok soğuk. Büzüle büzüle zaten kıyafetlerden anlaşılacağı üzere matruşka gibiyiz. Karavan aşkıyla. <gülüyor> Karavan aşkıyla. Gökhan yıkıl bu arabayı sıfır olarak aldı. Daha 100 kilometrede Tabii araba garantili olduğu için bize dedi ki garanti dışı bırakmayacak bir çeki demir istiyorum. Bu konuyla ilgili de Oris'in çalışması var zaten Oris firmasının Oris firmasının çeki demirlerini aracı özel olan çeki demirlerini bağladığınızda araçlar garanti dışında kalmıyor. Çünkü bu sistemlerde özellikle aracı özel sistemlerde herhangi bir elektrik aksamına müdahale söz konusu değil. Her şey soketle ve hazır. Her kablonun her soketin yeri belli. Dolaylı olarak da kesme ve biçme yapmadığınız için firmada aracı garanti dışında bırakmıyor yalnız trailer modunun e, açılması gerekiyor Onun için de gene bir uğrayacak Gökhan Yıkıkan. akşama kadar buradaydın bu arada Gökhan Yıkılkan'ın yeni ya. karavanı var karavanları da 3L otogaz olarak LPG tankı montajı da yaptık onun videolarında e, zaman içerisinde göreceksiniz 3 elden vazgeçemiyorum yani bu arada 2022'de çekilecek filmden gelecek geliri Gökhan kakan bize bıraktı onu da söyleyeyim evet, hepsini 3L otogaza bağışladım yapacak Oradan bir şey yok. Emrah. A. ya şöyle ki ben daha önceki arabama da yine burada çekidemiri taktım onda da gayet memnunum hiçbir problem yaşamadım ne bir arıza lambası yattı, ne bir şey oldu her gittiğim yerde de problemsiz çalıştı hani Bazılarına bir süre sonra işte arıza lambası yandığını biliyoruz. bakıyor ya <gülüyor> Bir sürü bir şey olduğunu biliyoruz. Bunda böyle bir problem yok. O yüzden şimdi bunda da 3 e, tercih ettim. İnşallah bunda da problemsiz olarak devam edecek. Peki. Tüpten de memnunum ne? bu arada. tüpü de bir doldurdum. Hem daha uygun oldu hem de üstünde ne kadar kaldığını görüyorum falan. E, kendi YouTube kanalımda da zaten onu da paylaştım. Yani faydalı olmaya çalışıyorum ben de bilgilerimi. İnsanla Peki bir şey sorabilir miyim? Buyurun ya sen. o kadar havalar güzel giderken neredeydin ya? Aşkı oh, böyle bir şey düşün yani. İnşallah bir gün getirsen de bir hafta sonu bizde de değerlendirsek ne hani, işte nasıl olmuş Ne zaman gelirsen? <gülüyor> ya. Ya. Ne zaman? Ya. Ne zaman? <gülüyor> Üçelim bütün elemanlarına karavan açık bu akşama kadar. <gülüyor> <gülüyor> Basit bir çekidemir diyerek geçmeyin. Biz bazen burada sorunları olan karavan ve Araçlar geliyor, işte park lambası yanmıyor, stop lambası yanmıyor. Abi sinyal veriyorsun, fren lambası frene, frene, frene <gülüyor> basıyorsun. Felsi altını lehim yapılmamış. Lanetten bir bantla kapatılmış. Tabii oksit, moksit derken e, sistem düzgün bir şekilde çalışmıyor. Abi 12 o yüzden, yanıyor, bir tabii şeyleri tabii diyor. Arabanın kesinlikle. beynini yakan bile ya, var ya. Önden arkaya çektiğiniz veya bağladığınız kabloların kalınlığı bile çok önemli. Çünkü sonuçta burada bir... E, <gülüyor> e, <gülüyor> Kullanacağınız kabloların kalınlığı bile çok önemli. Lehimsiz kesinlikle montaj yapılmamalı. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden çekirdemiri bağlamak istediğinizde profesyonel yerleri tercih edin. Üçerden fiyat alın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.